Evet başlık zip göndermek. Yerber programında akü mark alanında zip göndermek istediğim kalıbın kodunu yıldızın önüne veya arkasına yazıyorum. 150 nolu kalıbı yazdım. Arkasına yıldız koydum. Enter tuşuna tıkladım. 150 nolu kalıplar ekranda görünüyor. Sol basılı taraftan tümünü seçtim. Daha sonra dosya zip gönderi seçtim. Dosya adına Buradan 150 ismini verdim. Çünkü 150 nolakalıkları göndereceğim için. Nereye göndermek istiyorum? Masa üstüne. Masa üstünde seçtim. Aide dikonuna tıkladım. Tamam dedim. Açılan pencereye Tamam dedim. Tamam dedim. Sharp'dan şuradan simge düşürdüm. Bakın 150 nolu dosya zipli olarak da masa üzerine gelmiş oldu. Şimdi zip çağırma. Zipli dosyayı flash belleğine aktaracağım. Flash bellekten diğer bir Bilgisayara nasıl aktarılır onu göstereceğim. Bilgisayarıma flash belleğini takıyorum. Şöyle takayım. Taktım diyelim. Taktan sonra şuradan bilgisayara tıkladı. Taramadan devam et dedim. Geldi. Burada flash belleyim açıldı. Açılan bu flash belleyime Eskiden kalıbı varmış. Onu sileyim. Açılan flash belleyime belleyin içerisine Alıp sol basılı sürükleyerekten masa üzerindeki 150 no kalıp dosyasını sol basılı sürükleyerekten içerisine taşıdım. Kalıp artık flash belleğin içerisinde. Buradan kapattım. Bunu da sileyim. Şimdi diğer bilgisayarımıza geçtiğimiz farz edelim. Flash belleğe taktım diğer bilgisayara. Bilgisayarı açtım. Daha sonra bilgisayarıma çift tıkladım. Buradan san diskten görünümü de değiştirdim. Görünüm Buradan SanDisk çift tıkladım. Buradan Flash belleğimin içine açtım. 150 nolu kalıbı masa üzerine bıraktım. Daha sonra Akü mark alanını açtım. Burada nereye getirmek istiyorum? Reşat'ın içerisine, hmm. dosyasının içerisine 150 nolu kalıbı taşımak istiyorum. Burada bir tane 150 diye bir kalıp varmış. Silip. Burada dosya Zip getiri seçiyorum bu kez de. Açılan pencerede masa üstünden 150 nolu kalıbı seçiyorum. Daha sonra 150'ye açı tıkladım. Tamam. Tamam dedim. Bakın görmüş olduğunuz gibi 150 nolu kalıplar ekrana gelmiş oldu. Tümünü sol basılı tutarak seçtim. Enter tuşuna bastığım zaman kalıplar IDS alanına bu şekilde gelmiş oldu. Şimdi zip getir, zip gönder işlemi anlattım. Şimdi de bundan sonra da dijitten gelen kalıpları temizlemek, düzeltmeyi anlatacağım. Bunu burada kapatıyorum.